Merhaba, atölyeme hoş geldiniz. Bugün bu video için çok heyecanlıyım. Yaklaşık bir buçuk yıl önce kanalımı açmıştım. Kanalımı açtığımdan bugüne kadar olan süre zarfı boyunca benim bu kadar mutlu eden e, atölye için, Esmandaki Dikiş Atölyesi için bu kadar mutlu eden bir şey daha olmamıştı. Başlıkla anlayacağınız gibi Singer bana hediye overlock makinesi gönderdi. Öncelikle tüm Singer ailesine, Çiğdem Hanım'a şu an sarılıp öpmek istiyorum. Hepsine çok teşekkür ederim. Ve tabii ki de sizlere Esman dikiş atölyesi bugün bu kadar abone sahip olması ve izlenmesi tamamen sizlerin emeği. Sizlere borçluyum bunu. O yüzden sizlere de beni takip ettiğiniz için, beni izlediğiniz için, videolarımı beğendiğiniz için çok çok çok teşekkür ederim. varlık makinesini ben yaklaşık kanalı açmadan bile önce 3 senedir falan istiyordum. Ama bir türlü almaya fırsatım olmamıştı. Tam bu aralar almayı düşünürken, araştırırken Tinker bana hediye yolladı. Gerçekten çok mutluyum. Şu an görmüş olduğunuz kutu. Ya ne kadar yani sözlerle ifade edemiyorum kendimi. Bu kutu bana tam ihtiyacım olduğu anda geldi. Bugün bu ovarlak makinesinin tanıtım videosunu çekmeyeceğim. Sadece kutuyu açacağız ve biraz inceleyeceğiz. Zaten tanıtım videosunu e, Sinder çok güzel bir şekilde yayınlamış. Onu da aşağıya linkini bırakırım. Oradan izleyebilirsiniz. Ben de ilk öğrenimlerimi oradan yapacağım. Ama daha sonra o varlık makinesinin dilini çözdüğüm zaman, her şeyine hakim olduğum zaman size tüm püf noktalarını vereceğim. Ama bu videoda da bir püf noktası vermeyi ihmal etmeyeceğim. O varlık makinesi anlayan önce araştırdığımda bir yerlerde görmüştüm. Birazdan da onu paylaşacağım sizlere. Şimdi kutuyu açalım. Tabi ben bu kutuyu geldiği zaman hemen şöyle bir içine baktım ama asla kurcalamadım. İlk olarak bizi makinenin kullanım kılavuzu karşılıyor. Bu kullanım kılavuzunu kenara alıyorum. Bunu mutlaka okumak gerekiyor. İkinci olarak da pedalı karşılıyor. Pedalı da şöyle çıkarayım. Birazdan kullanırız. Çok heyecanlıyım. İlk yapıyı çıkarttım. makosundan şöyle kaldırıyorum. Bunu da kenara alalım. İşte başrolümüz burada. Ee, i̇çinden 4 tane ip çıktı bobin. Ee, i̇şte küçük bir kumaş parçasının dikilmiş halini gösteriyorlar. Ve ipleri takılmış hale geldi. Şurayı açtığımız zaman Açamadım. Neden açılmıyorsun? <gülüyor> Kenara çekmek gerekiyor. Ön kapağı açtığımız zaman iki tane ipliğin aşağıdan dolandığını, iki tane ipliğin yukarıdan dolandığını göreceksiniz. Bu ipleri takmak genelde çok zahmetliymiş ama videosuna baktım orada var gösteriyor. Ben şu an tanıtım videosunu çekmeyeceğim dediğim gibi sadece şöyle bir ilk bakış atıyoruz. Burada tansiyon adım aralığı var. Burada da esnek dikiş, normal dikiş ve büzgülü dikiş için bir ayar var. Açma kapama düğmesi zaten var. Bu tarafta da aksesuar kutusu var. Burada da tansiyon ayarları var. İki tane de iplikten oluşuyor. Dikiş makinem benim biliyorsunuz ki e, Singer 1408. Bu Singer'in en temel, en basit dikiş makinesi modeli. Eğer siz de dikişe başlamak istiyorsanız ve nasıl bir makine alacağınızı bilmiyorsanız bu en basit dikiş makinesiyle gerçekten her işinizi halledebilirsiniz. Ben kaç senedir bunu kullanıyorum ve başka bir makine almaya ihtiyaç duymadım. Şunun dışında bunu da şimdi anlatacağım. Bu makinede penye dikilebilir, normal kumaş dikilebilir, deri dikilebilir, kürt diktim, onun videosu var. Kürt dikilebilir, plex dikilebilir, plexi gibi böyle e, değişik kağıt bile diktim, defter yaptım geçenlerde. <gülüyor> o bile dikilebilir yani her şeyi dikiyor inanılmaz. Dilini çözdüğünüz zaman problemsiz bir şekilde kullanabilirsiniz. İğnelerini değiştiriyorsunuz, ayaklarını değiştiriyorsunuz. Her işinizi gerçekten hallediyor. Ben buna neden ihtiyaç duydum? Bu makinede penye dikilebiliyor aslında bakarsınız. Hatta penye dikilir diye bir videom var. O videodan detayları öğrenebilirsiniz. Penyeden kastım esnek kumaşlar. Esnek kumaşlarda da güzel sonuç veriyor. Çift iğne ile güzel kullanım var ve zikzak dikişle esnek kumaşları dikebiliyoruz. Fakat o varlık makinesi gerçekten profesyonel bir iş çıkartıyor. Yani eğer penye, sweatshirt gibi kumaşları dikmek istiyorsanız gerçekten bu makine profesyonel bir iş çıkartıyor. Kenarlarını temizliyor, kumaşın esnemesine olanak sağlıyor. Çok hoş bir makine. Ben de istiyordum zaten ve eminim severek kullanacağım. Bu makinede nasıl ip kullanıldığını merak ediyorsanız normal dikişlikleriyle de gayet kullanılabiliyor. İpin ince olması önemli. İpin numaralarına bakarak ipin inceliğine göre karar verip ona göre ovarlak makinesi için rahatlıkla kullanabilirsiniz. 4 farklı renkle de kullanabilirsiniz. Değişik bir örgü olur o zaman e, kumaş kenarında. Ama genelde 4 tane ipe ihtiyacınız oluyor ovarlak makinesi için ya da 3 ipliğe. Eğer bu kadar ipi ben nereden alacağım, çok fazla masraf çıkartır bu makine diyorsanız, ip sarabilirsiniz. İp sarmak için de çok tatlı bir videom var. Onu da oradan ulaşabilirsiniz. Dikişte kullanacağız. 5 yöntem şeklinde. varlık makinesi için en güzel ip sonucunu, böyle bir ip buldum. Rengi biraz çirkin. <gülüyor> çirkin değil ama çok kullanışlı değil. <gülüyor> Polyester. Poliester bir ip incecik e, overlock makinesinde profesyonel sonuç çıkartıyor. Yani normal dikişi de kullanabilirsiniz bu şekilde. Bu ip de pamuklu. Fakat en güzel sonucu bu polyester ipler çıkarıyor. Bunları da satın alarak overlock makinesi için kullanabilirsiniz. Ben şimdi ilk dikişimi yapacağım, Yani ilk kumaş kesimini sizlerin önünde yapacağım. Ben de daha şu an bilmiyorum. Hadi şimdi dikiş kısmına geçelim. Overlock makinesini aldım. Fişe taktım ve hiçbir ayarını değiştirmeden şimdi çalıştıracağım. Aa, buradaki açma kapama düğmesinden çalıştırıyoruz. Aa, beyaz ışığı var. Çok tatlı. Benim singerimin sarı ışığı vardı. Makinemin. Şimdi e, bunun kendi kendine örgü yapabildiğini biliyorum. İlk olarak. İkinci olarak da ki, şuradaki makasın keskin olup kenar kumaşları temizlediğini biliyorum. Hadi bakalım şimdi. zorun oldu. Çünkü neden? Bunu kaldırmayı unutmuşum. <gülüyor> Kullanmadım ne kadar belli değil mi? Şimdi bunu kaldırıyorum. İpleri düzeltiyorum ve baştan dikiyorum. Bir sürü hata yapmışım. Şu kumaşı da israf ettim. Bu iplerin yerlerini takmamışım. Burada çengeller vardı. İp, i̇plerin bazen yanlış geçirmişim. Onları düzelttim. Ama sonunda başardım. Bakın şimdi size ilk görüntü gösteriyorum. Baska'yın altına kumaşı yerleştiriyorum. Ve çalıştırıyorum. Kumaş kendi kendi örmeye başlıyor. Bitirdikten sonra da bu şekilde çeviriyorum ve bitiyor. Tabi şu an tansiyon ayarları bu kumaşa göre uygun değil. Şunlar gördüğünüz gibi bol bol çıktı. Ama gayet de işe yarıyor. Makinenin dilini çözeceğim ve sizi tüm gerçekleri ve detayları anlatacağım. Sıra püf noktasını vermeye geldi. Püf noktam şu. Normalde 4 tane ip renk kullanıyoruz. Diyelim ki başka bir kumaşa geçtiniz ve ipleri değiştirmek istiyorsunuz ve 4 birlikte uğraşmak istemiyorsunuz. O zaman kolay bir yöntemle ipleri değiştiriyoruz. İlk yapmamız gereken şey. Bakın burada birazcık ördüm daha öncesinde. Bu 4 tane ipi şöyle bir önüme alarak makasla kesiyorum. Bu ipler burada dursun. Şimdi bu dört tane ipi buradan çıkartıyorum. Yerine yenilerini yerleştiriyorum. sonra en baştaki iple en baştaki ipi birbirine bağlıyorum. Bağlarken şu yöntemi kullanıyorum. Normal acık bağlar gibi. Önce bir düğüm attım. Sonrasında bir kez daha düğüm atıyorum. Ve ikisini de gerginleştirerek sıkıyorum. Üzerine bir kere daha düğüm atıyorum. İplerin gergin olduğundan ve kopmayacaklarından emin oluyorum. Ve makasla en dibinden kesiyorum. Ve tüm bu işlemi diğer ipler için de aynı şekilde yapıyorum. İpleri taktım. Yani düğümlerini attım. Burada önemli olan şey düğümlerin bu şekilde sertliğe dayanabilir olması. Eğer düğümler buradan böyle bu kadar sert çekiştirmenize rağmen çıkıyorsa zaten o ip geçerken de oradan çıkacaktır. Bir de bu ipler kalın ip değil, ince ip, polyester ip az önce bahsettiğim gibi. Makineye gelen iple pamuklu bir ip ama gerçekten çok ince. Bunu kalın bir iple denerseniz sonucu alamazsınız. Çünkü iğnenin deliğinden de geçecek bu düğümler. Düğümlerin iğnenin deliğinden çok rahatlıkla geçmesi gerekiyor. Şimdi makineyi çalıştırıyorum ve örmesine izin veriyorum. Gördüğünüz gibi birkaç ipimiz Geldiler Evet Şu an hepsi değişti ee, Gördüğünüz gibi Örmeye beyazla başladı Sonrasında yeşile geçti Yani aslında kolayca değiştirmiş olduk Tüf noktamda bu şekildeydi Umarım beğenmişsinizdir Beni izlediğiniz için bu mutluluğu benimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Aşağıya bir hayırlı olsun yazarsanız da çok sevinirim. Diğer videolarıma göz atmayı unutmayın. Birkaç ay içerisinde de bu overlock makinesi hakkında tüm detayları, tüm gerçekleri sizlere aktaracağım. Onun için de kanalıma abone olup oradaki zil işaretine basmayı unutmayın ki ben video yüklediğimde sizin de hemen haberiniz olsun. Söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.